Merhaba dostlarım ben Serdar ve Altı Çay'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet uzun bir süre sonra Altı Çay'ında yeniden muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Böyle bir bölüm olacak her zamanki gibi çaylar hazır ve artık bölümlerde, videolarda Altı da yayınlandığına göre Altı Çayı tam olarak Altı Çay olarak yola devam ediyor. Ee, yine her zamanki gibi çok böyle kanal hakkında, videolar yayınlar hakkında soruları Almaktan ziyade daha felsefi veya genel, daha böyle sohbet muhabbet kıvamında. Daha genel bir, e, bir takılmaca gibi bir hava uyandıran soruları aldım. E, zaten videolarda, yayınlarda yine kanal hakkındaki soruları cevaplıyorum. O yüzden onlarla e, devam edeceğiz. Soruların yine bir kısmını kırptım. Gereksiz olduğunu düşündüm ve daha önceden cevapladığım soruları cevaplamadım. E, onları görmek isteyen ...sorunuzun cevaplanmadığını e, görürseniz... ...e demek ki önceki sorularda cevaplanmışımdır. Yaklaşık bir 10 tane bölüm var bunun öncesinde. Orada da bakabilirsiniz. Muhtemelen bir e, ara cevaplamışımdır. Veya sürekli sürekli üzerine bastığım bir şeydir. O zaman çok şey yapmayalım. E, çaylarımız e, elimizde ve... E, ...görüyorsunuz değil mi? Evet. Görüyorsunuz, çaylar elimizde ve sorular cevaplamaya başladım. Oyun firmaları haklı olarak oyunları konsollara göre downgrade'li çıkarıyorlar. Sence bu oyun dünyasını sınırlayan bir durum mu? Ve Nvidia Now gibi seçenekler bunu açmada yardımcı olabilir mi? Ee, Nvidia Now gibi sistemler gelecekte kazançlı olabilir mi? Yani yerli bir Ahbap Plus oyun, Ahbap Oyun Plus sistemi mantıklı mı? Bence şöyle, e, oyun, yani oyun firmaları evet oyunları konsollara göre e, indirgeyerek çıkarıyorlar. Bu bizi sınırlandırıyordu. Bundan sonra çok da sınırlandırmayacak herhalde. Çünkü artık birli e, sınırlar şeyler e, çok da geçerli değil. Bu yıllardan sonrası için artık konuşuyorum. Ee, Nvidia, Nvidia Now gibi seçenekler de bunu aşmada yardımcı olur. Ee, diğer yandan zaten sahip olduğumuz e, donanımlar artık bir hali yükselmiş şeylere çıkmış durumda. Ee, yani daha ucuza daha e, uygun fiyatlara ya burası için konuşuyorum ülkemiz için konuşmuyorum da genel olarak dünyada konuşuyorum daha uygun fiyatlara e, daha kaliteli donanımlara e, erişilebiliyor e, erişilebiliyor demeyeyim de yani daha e, güçlü donanımlar daha uygun fiyatlara fiyatlarla ortaya konulabiliyor bir gelecekte çok daha far, fazla e, ve farklı sistemler alternatifler de gelir önümüze yerli bir e, sistem mantık değil şu an. Belki temelleri atılabilir. Belki çalışmalar başlatılabilir. Ama şu an uygulamaya girmesi mantıklı değil. Çünkü yerli neler var. Çok da bir e, sistem kuracak kadar fark, fazla bir oyun yok. Ya, i̇nşallah yakında böyle bir şey olur. İnşallah o kıvama geliriz. Şu an yok. Ama başlanılması, bir, bir şeylerin düşünülmesi, belli çalışmaların yapılması mantıklı. O zaman bunu şey yapacağım. Soruların devamı var. Aynı sorunun devamı var ama e, bir soru ee, cevapladığım gibi şu an. Yaptığınız oyunun yönetmeni kim? maaşla mı çalışıyorsunuz yoksa kar sahibi, kar karda pay sahibi misiniz? Ve bir firma mı kuracaksınız? Firmanın altına mı gireceksiniz? Ve oyunu nasıl yayınlayacaksınız? Bizi bilgilendirirsen çok iyi olur. Senin amacın iyi bir oyun yapımcısı mı olmak? Yani işçi olarak şey olarak veya bir firma mı kurmak? Yani şu an ekip olarak kendi e, oyunumuz olsun, kendi ee, yapımız olsun diyeyim ee, istiyoruz çok da fazla tabii çok detaya inemem çok fazla bilgi veremem ee, ama şu an yaptığımız çalışmaların verdiğimiz emeğin çoğu tamamen kendimizi bizi bağlıyor yani kendimizi bağlıyor ee, ekstra birisi yok ee, bizim tipemizde veya bizi denetleyen şey yapan bu şekilde rahatsız Gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Benim amacım gerçekten yani fark etmez. Şu an bir şeyler kurmaya çalışıyoruz hep birlikte, arkadaşlarımızla birlikte. Ama diğer türlü ya da okuyayım, yani çok iyi bir yerden güzel bir teklif gelirse neden olmasın veya güzel bir fırsat çıkarsa neden olmasın? Ve bu şu anki çalışmalarımızı yine etkilenmez yani o, o kesim. Ama ben oyun sektörünün içinde güzel bir yere sahip olduğum sürece, güzel güzel oyunlar çıkarttığım sürece o kadar da fark etmeyecek benim için. Bir yudum daha alırız o zaman. <gülüyor> İstanbul'un neresinde oturuyorsun? İstanbul'un ortasında oturuyorum. Ne zaman geleceksin? Bu şey yazılmış. İşte tatile gidiyorum ee, diye video yapmıştım. Yani. Oraları da orada almıştım. Geldim. Perşembe günü geldim. Buradayım. Ee, bir daha bir yudum daha alabilirim. Bu böyle hızlı yıldırım hızında cevaplanan sorular oluyor herhalde. Habap Kıbrıs'ın ekonomisi nasıl sence? Bence yok. Kurmaya çalışan birileri var. şeyler yapmaya çalışan birileri var. genel itibariyle böyle bir ekonomi yok. bunun çok detayına inmeyeyim. Rahatlıkla ilgisi olduğunu söyleyeyim azıcık. Yani en son tatilimde azıcık bunu anladım. Herhangi bir konuda hak ettiğin değeri görmediğin oldu mu? Yani şöyle söyleyeyim. Tek tük kişilerin kendi sosyal çevremizden de bahsetmiyorum bu arada. Birileri bir görevde olan kişilerin ki herhangi bir siyasete de girmiyorum bu arada. Siyasi bir olay da değil. Ee, kendi aldıkları bencilce ve düşüncesiz kararlar yüzünden bizim gerçekten çok büyük fırsatlar kaçırdığımız oldu. Oyun sektörü dair. Oyun sektöründen bahsediyorum tamam Bu kararı alan oyun sektöründe değil. Dediğim gibi herhangi bir siyasi bir konu da değil. Yani kişisel bazda. Çok isim veya bir şey veremeyeceğim çünkü bela sokmak istemiyorum ama... Yani gerçekten çok güzel bir gelecekten, çok güzel fırsatlardan da edildiğimiz oldu. Herhangi bir konuda hak ettiğim değeri görmediğim oldu mu? Aklıma gelen bir şey yok. Ben kendime değer veriyorum. Kendime verdiğim değer sonucunda takım yollar çiziyorum. Pratik de bir insanım. Çevik düşünen de bir insanım. O yüzden genelde karşılığını almadığım bir şey olmuyor. Zaten bir karşılık beklemiyorum genelde hani bir şey yapacaksam sonucunu az çok biliyor oluyorum. Yani öyle öyle bir durum yok. Öyle içerlediğim şey yaptım bir durum yok. Şey daha alacağım. Yorum daha. Şu anda haline memnun musun? Popüler kültürden izole ve kendi başına yürüyor olmaktan ileride başka YouTuber'larla birkaç proje yapmak ister misin? Yapacak olsan kimi seçersin? Genel olarak halinden ben şu an çok memnunum. İşler i̇şte ilerliyor. Ben keyifliyim. Ee, YouTube'dayım. Arkadaşlarımla ilişkilerim ye. Hayat güzel. Ee, popüler kültürden izole ve kendi başına yürüyor olmaktan. Kendi başıma yürüdüğüm alanlar var. Kendi başıma yürümediğim alanlar var. Popüler kültürden de izole değilim aslında ama sanırım YouTube e, bünyesinde konuşuyoruz. YouTube e, şeyinde özelinde konuşuyoruz. Ee, yani popüler kültürden izole olmaya çalışmıyorum. Sadece keyfime göre davranıyorum. Karşıma çıkan fırsatları değerlendiriyorum. Ee, kendi başıma yürüyorum evet o da biraz onun da getirdiği bir rahatlık var o biraz şey şeklinde gidiyor yani ben kendi keyfime göre bir şeyleri çekiyorum siz de ona belirli bir ilgi gösteriyorsunuz sizin gösterdiğiniz ilgiyle benim aldığım keyif ortada birleşince güzel şeyler ortaya çıkıyor ve böyle de devam edecek inşallah ileride başka ile birkaç proje yapmak ister miyim yani aklımda e, öyle kesin bir şey yok ama çok doğaçlama gidiyoruz ya hani şu gün şunu mu yapsak bugün böyle bugün böyle mi yapsak yarın şöyle mi yapsak falan böyle keyfi gidiyor yani çok tadımıza göre gidiyor net bir plan şey yok böyle ha okey iki haftalık plan üç haftalık şöyle yapalım her hafta şu gün şunu yapalım diye ee, bakalım yapacak olsam kim seçer yani yine şu an yakın çevremdeki insanlarla bir şey yapar mı özellikle şu yapmak isterim, şununla istem diyebileceğim bir şey yok. Öyle dediğin zaman biraz karışıyor işler, şey oluyor. Tamam alalım. Şurada kulpundan tutayım saçma oluyor. Kulpundan bardağı kendimden tutmak. Elimi tutayım bari bardağı da. Hayatında yaşadığın dönüm noktaları var mı? Yani var. Kesinlikle var. Üniversiteye gelmem. Um, işte 3-4 yıl... E, bu oyuncu mesela çok insanlardan açılmamıştım böyle bam diye birden insanlar açılmam bu da bir dönüm noktası. YouTube'un kendisi de bir dönüm noktası. Ya e, var böyle çeşitli dönüm noktaları var tabii ki şu an çok e, veremiyorum hani özel şeyler de var e, ama böyle şeyler var ama mesela bu e, dönüm noktaları bana az çok şey kazandır işte bir değişime. ...yaratmak istiyorsam o değişimeye önce ben sahip olmalıyım. Yani bir şeyleri değiştirmek için bir kendimin değişmesi gerekiyor. Ya bir şeyler yapmak için harekete geçmem gerekiyor. O yüzden harekete geçme iradesi de güçlü bir şey. Düşünerek şey yaparak olmaz. Berili etik, yani kendi kişisel bir etiğimin olması gerekiyor. Bir kişiliğimin olması gerekiyor. Bir ilkeler, bir olması gerekiyor. Bunlar da gerekli şeyler. Şu an güzel bir rüzgar istiyor. Bilmiyorum şu an. Mikrofonu geliyorum ama. Böyle yani. Bunların bana kazandırdığı şeyler bunlar. Bunlar. Merhaba Serdar Bey. Sizce Yin Yang gerçekten var olan bir şey mi? Her iyinin içinde bir kötülük, her kötünün içinde de bir iyilik var mı? Saf kötü ve saf iyi kavramlara gerçek olabilecek şeyler mi? Yani Yin Yang felsefesi güzel bir felsefe. E, yerinde bir felsefe. Bunun bir mekaniği olmaz tabii ki. Yani gidip de her kötünün içinde iyi bir şey arayamazsınız. Her yiğinin içinde de kötü bir şey arayamazsınız. Ama bir şeylere saf kötü ve saf iyi olarak bakmakta sağlıklı değil. O şekilde bakmamalıyız. Ama böyle şeyler olabilir. Saf kötü ve saf iyi şeyler gerçekten olabilir. Ama olaylara bu kadar siyah beyaz bakamayız. Diğer yandan böyle bir mekanizmayı alıp da onu her yere uygulamak felsefeden bir düşünce tarzından çok artık bir takıntıymış gibi geliyor. Yani siz sadece bir şeyleri dünyayı siyah beyaz görmediğiniz sürece Çişli renk tonlarına dağılmış bir şekilde gördüğünüz sürece sıkıntı olacağını sanmıyorum. Abi 17, yaş 17 yaşındayım. Yazılım hevesim var ve yeni nesil olarak Python diyorlar. Senin fikrini de alabilir miyim? Ya ben çok öyle yazılımcıyım, bilgisayarcıyım, teknik iyidir falan demiyorum. Hiçbir zaman demedim. Hiçbir zaman da demeyeceğim büyük ihtimalle. Um, Python güzel diyorlarsa... Güzeldir herhalde. Ee, 17 yaşında böyle bir hevesinin olması, böyle bir olması müthiş bir şey. Çok güzel bir şey. Ee, yorumlarda diğer ahbaplarımız da yazarsa e, neler yükselişler, neler değil. Ya belki Discord sunucumuzda bunu tartışabilirsiniz, şey yapabilirsiniz, açıklamalarda mevcut. Ee, yani böyle bir bilgi alışverişi yapabiliriz. Eğer e, bu alanda yetkin ahbaplarımız varsa. Ben çok bilmiyorum. Yani Yazılımda neler var bilmiyorum da. Oyun sektöründe Unreal güzel gidiyor şu an. 5 falan çıktı çıktı çıkıyor şey oluyor. Onu şey yapabilirim en fazla. Onu e, önerebilirim. Orada C falan kullan. Bas, basma öyle şeyler kullan. Sence ahlak bilimsel midir yoksa göreceli midir? Eğer ise kime göre, neye göre kanunlar çıkaracağız? Ah, ahlak tabii ki bilimsel değil. Tabii ki göreceli. Kime göre, neye göre kanunlar çıkaracağız? Kime göre veya bir şeye göre kanunlar çıkarmamıza gerek yok. Bunun için ahlaka gerek yok. Bunun için tamamen pratiğe ihtiyacımız var. Etik dediğimiz şey, ahlak dediğimiz şey, ilkeler dediğimiz şey insanın kendi kendine uygulamamız gereken bir şey. Birbirimize uygulamamız gereken bir şey değil. Yani birbirimizden beklediğimiz bir şey değil. Birbirinizin etine yakın insanlar bulursunuz. Daha rahat olursunuz. Daha güzel kafanızı ilerletirsiniz. Ama farklı farklı insanları tanımak da her zaman çok güzel bir şey. Farklı farklı insanları çevrenize tutmak da her zaman güzel bir şey. Sizler yeni pencereler açar. Yeni bakış açıları sağlar. Diğer yandan kanunları neye göre çıkaracağız? Kanunları hala göre çıkaramayız. Kanunları daha tutarlılık, daha mantık ee, daha e, bilimsel e, ilkeler göre çıkarmamız gerekiyor. Bunun bir toplum bilimi var. Farklı boyutları var. Bunu göreceli şeylere göre çıkaramayız. Olmaz. Tutmaz. Yıkılır ya. Bir noktada bu bozulur. Ee, kanunlar e, yani yazılım protokolleri gibi şeyler oluyor işte. Verdiğim örneğe bak. Yani sonuç olarak ahlak bilimsel bir şey değil, ahlak göreceli bir şey ama tamamen insanın kendisini şey yapan bir şey, kapsayan bir şey başkasının değil. Bu yüzden de kanunları ahlaka göre değil, göreceli şeylere göre değil, daha tutarlı, daha bilimsel ilkelere göre çıkarmamız gerekiyor. Biraz da deneme yanılma yapmamız gerekiyor tabii. O zaman çay. Filmde oynamak istesen hangi filmin karakteri olmak olarak oynamak isterdin? Ah, oh, iyi, kötü ve çirkindeki kötüyü oynayabilirdim belki. Kötü ve çirkindeki kötüyü oynayabilirdim o, güzel olurdu veya um, bir zamanlar batıdaki harmonikayı. Oynamak isterdim, mızkalı adam. Güzel olurdu onlar, western filmleri ah. ah. Sergio Leone. Harika, harika. Tam harika şeyler. On çay. Dünya nüfusu hızla artıyor. Küresel ısınma falan derken sorumuz yaklaşıyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sence bu sorunun çözümü ne? Sence üniversitede aile ile mi yaşamıyor? Ben bunu bir ayırayım mı? Bunu şey yapmayayım. Sonraki soru. Dünya nüfusu hızla artıyor. Küresel ısınma falan derken sorumuz yaklaşıyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sence bu sorunun çözümü ne? Yani bu sorunun çözümü bu sorunu e, hızlandıran, artıran bu soruna e, yani bizim için katalizör etkisi yaratan bu ...unsurları devreden çıkarmak. Nedir bu? Ee, enerji kaynaklarımızdır. Yani enerji kaynaklarımız... ...fosil yakıtlar. Ee, işte kömür... ...o bu falan. Bunları devreden çıkarmamız gerekiyor. Ee, yani şehirleşmeyi... ...daha planlı hale getirmemiz gerekiyor. Yani şehirleşmeden kastım... ...sadece şey değil güzel şehrimiz olsun değil. Biz... doğal yaşam... ...alanlarını böldükçe... Ee, ...bizim... Şehirlerimizi uyum sağlayabilen canlılar daha fazla hayatta kalıyor. Onları ağlayan canlılar azalıyor ve ne yazık ki şehir hayatına uyum sağlayabilen canlıların bir kısmı işte böyle salgın gibi hastalık gibi şeyleri çok taşıyabilen canlılar. Durum bu olunca geliyor bize vuruyor en son. Yani böyle şeyler hep dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim önümüze çıkacak böyle şeyleri bu küresel ısınmaya veya biz doğal yaşamı e, tahrip edecek hareketlerimize bir sınır çekmemiz gerekiyor, azaltmamız gerekiyor. E, bu sorunun çözümü var bence. Yani illaki bulunur. Yeterince kafa kafaya verirsek, şey yaparsak iyi e, şey olur. Ha küresel ısınmanın sonuçlarını artık görüyoruz zaten. O dönem geldi yani. Şimdi, Sonuçlarla yüzleşmemiz gereken dönem geldi. Ona karşı artık hazırlanmamız gerekecek. Su seviyeleri yükselir. Buzulların arasından sık, sıkışmış, arasında kalmış çeşitli mikroorganizmalar yayılabilir. Depremler, tsunami'ler olabilir. Çok soğuk kışlar ve çok sıcak yazlar bizi bizi sürekli vurabilir. Aynı yıl içinde karakışa kışa böyle gerçekten yangınlara kurban olabiliriz. Bunlar çok gerçekçi şeyler. Bunlara karşı da iyice hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani karşımıza çıkacak felaketlere karşı, afetlere karşı çok sıkı önlemler almamız gerekiyor. Ve bu bizim en büyük önceliklerimiz arasında da olmamız, olması gerekiyor. Tabii bütün diğer problemlerimiz arasında bunu çözmek için zaman ve kaynak ayaracağız. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum. An çay. Sence üniversitede aileme mi yoksa yalnız başımız ama... Üniversitede kesinlikle e, bence tek başınıza yaşamanız gerekiyor. Aile ortamından, e, güven ortamından ve artık nasıl bir hayatınız varsa oradan bir uzaklaşıp e, kendinizi bulmanız gerekiyor. Çünkü üniversite bunu sağlıyor. Üniversite sizin artık hayata geçmeniz için var. Sizin e, kendinizi bulmanız için var. Kendi başınıza yaşamaya başladığınız zaman kendinizi duyuyorsunuz. Bir şeyler oluyor. E, kendi hayatınızı anlayabiliyorsunuz. Hayatınızı nasıl sürdürmeniz gerektiğini anlayabiliyorsunuz. Nasıl bir düzeniniz e, olacak, nasıl bir rutininiz olacak, bunları isteyebiliyorsunuz. E, bir şeyler değişebiliyor yani. O yüzden bir yalnız e, başınıza yaşamalısınız. E, ya öyle. Bilmiyorum. Bana göre öyle. Bence yaşadığınız şehirden de bir çıkmanız gerekiyor. Farklı şehir insana e, şey yapabiliyor yani. İyice e, pişirebiliyor, pişleyebiliyor. Benim deneyimim böyle. UpUpSpiderMan yeni fragman fragmanı çekti. Bunun hakkında bir video çekecek misin? Farklı evrenlerin birleşme var. Yani çok fazla fragman çıkıyor ilgimi çeken. Çok fazla güzel haber de çıkıyor. Ee, ama e, bunlarla ilgili video çekmek e, hedef bir. Veya nasıl olasam. Kanalın yoğunlaştığı birili bir alan olması gerekiyor. Çok farklı şeylere bu sefer iyice yoğunlaşırsa e, dikkatimiz dağılıyor oluyor benim farklı farklı şeylerle uğraşmam gerekiyor kendi içimizde de böyle küçük küçük bölünmeler yaşamaya başlıyoruz olan küçük çatışmalar oluyor ben bunu çok istemiyorum ben istiyorum ki rahat rahat bir şeyler yapayım edeyim ha e, bir film konuşması e, fragman incelemesi falan bunlar güzel şeyler gerçekten güzel şeyler ben de bir kitap incelemeleri film incelemeleri falan yapmak istiyorum. Ama şu kanalda çok şey değil gibi. Çok mümkün değil gibi. Ha, ne olur? Instagram'da yaparım bunları. Twitter'da yaparım. Başka yerlerde yaparım. Başka platformlarda yaparız. Yani her şeyin bir az çok çözümü var. Bir şeyi var. Senin en beğendiğin ve en garip bulduğun slasher filmi? Uf. Yakın zamanda şeye gittik. Abis diye. Malignant diye bir filme gittik. Slasher filmi de tuhaf bir şekilde ve Çok kütübü bir verdim filme bir verdim. Hapşıracak mı ben yani birazdan hapşıracaksın. Umrıyorum hapşıracak, hapşıracak gibi hala. Bakalım en beğendiğim ve en garip bulduğum slasher filmi o sanırım slasher filmi olduğunu bilmiyorduk giderken slasher filmi de değilmiş. Ya bence bilmiyorum ilginç bir filmdi. Ya çok fazla kötü film izledim. Çok fazla kötü slasher filmi de izlemişimdir. Ee, ama çok hatırladığım yok. Creep vardı sanırım. Creep miydi? Creep diye bir film var sanırım. Ee, o ilginçti. En beğendiğim diyemem. En beğendiğim slasher filmi. Slashler o kadar çok beğenmiyorum sanırım. Yani bilmiyorum. Şöyle bir düşününce, hemen aklıma gelen bir slasher film yok. Testere belki onlara slasher filmi derseniz o olabilir. Testereleri be beğeniyorum, beğeniyordum yani. Güzeldi onlar. Abi YouTube'a başlamadan önce bir hobim var mıydı? Vardı. Yani bu başlamadan önce de ben yazıyordum. Hobimdi o zaman ya. Um, astronomi hobimdi. Yıldız takımlarını falan inceliyordum. Onları öğreniyordum. Neyin nerede falan. Ee, teleskopla onlara bakıyordum. Aynı şekilde e, okültizmle de bayağı ilgileniyordum. Hani wow, büyü, işte varlıklar, mitolojiler, efsaneler falan filan bunlara da bayağı ilgimi çekiyordu. Hala ilgimi çekiyor ama artık tabi YouTube bu hobi olarak e, benimsinim. Diğerlerinde biraz geldikçe falan bir şeyler düşünüyorum. Öyle. Abi artık dünyanın nereye gittiğini düşünüyorsun. Yani sence dünya hangi ideolojiye benimseyecek? Bence dünya iyice pragmatizme kayacak. Çok şiddetli bir şekilde önümüzdeki yıllar içinde pragmatizme kayacak. Çünkü pragmatik olmayan fikirler son nesillere çok zarar verdi. Ve insanlar azıcık bıktı. Ama bir süre sonra da bir kimlik arayışı başlayacak. Bir kimlik krizi yaşayacak insanlar ve kendi kimliklerini bulmaya çalışacaklar, aramaya çalışacaklar. Bence bu kimlik arayışından sonra bir dengeye gireceğiz. Ha bu nedir? 50 yıl sonra belki. Yani bir pragmatizmi iyice benimseyip bu pragmatizminin üstüne bir e, kimlik benimseme e, arayışına girdikten sonra. O süreçten geçtikten sonra, o süreçte bir piştikten sonra e, istediğimiz seviyeye geliriz diye düşünüyorum ben. İçiyoruz. Birçok konudaki bilgileri bir yere depolayıp yeni bir bebe, yeni doğan bir bebe aktarırsak sence ne olur? Her bilginin üstüne biraz daha bilgi koyarak nesiller sonra mükemmel bir insan yaratılabilir mi? Yaratılamaz. Hiç zaman mükemmelliğe erişemeyeceğiz. Mükemmellik biraz ütopik bir kavram. Yani yok öyle bir şey. Ama biz onu isteyeceğiz. Hep isteyeceğiz. Zaten yeni doğan bir bebe bilgi aktarmak çok absürt. Yeni doğan bir bebeğin sahip olmadığı çeşitli biyolojik unsurlar var. Biz sadece şuradaki bilgiler değiliz. Bizim vücudumuzun her yanında kişiliğimizin, olduğumuz kişinin, davranışlarımızın bilgileri kaydediliyor. Temelleri var. O yüzden yeni doğan bir bebeğe bir bilginin sadece bir kısmını aktarmış oluyorsun. Sen hep yani kusurlu bir şeyi sonraki nesle aktarmış oluyorsun. Yani eksik üzerine eksiklikler de geliyor. Ki o da sorunlara sebep olur. Şey, değil, şey olmaz yani. Mükemmelliğe ulaşamayız. Imperfection ulaşırız. Mükemmel bir imperfection ulaşırız. Çok fena alerji yapıyor bana o zaman. Ne olduğunu tam bulamadım. Lan içiyoruz. Şöyle bitiyor. Ha sorular bitmedi ama bitiyor. şey bitiyor. Bıyıklarımı, dudaklarımı döktüm oluyor. İnanılmaz. Sence Elijah'nın e, Sierra Madre makineleri bir ülkeyi doğurabilir veya yok edebilir düşüncesi doğru mu? Elijah'yı destekliyor musun? Muhave Chapter hakkındaki düşünceleri neler? New Vegas'dan bahsediyor. New e, Dead Money ek paketinden bahsediyor bu soruda. Elijah da oradaki e, antagonist diyeyim. Sierra Madre denen bir bölgede geçiyor. Yani bence Sierra Madre Makine'leri bir ülkeyi bir veya öykedebilir düşüncesi doğru değil. El ayrıca takıntılı bir insan. Verili şeyleri çok takıntılı. O yüzden Muhave Çaptır'dan bu şekilde ayrılıyor. Terk ediyor orayı. Muhave Çaptır'da Çelik kardeşliğin e, New Vegas bölgesindeki Muhave kısmındaki bölümü. E, el ayrıca deli birisi. Deli birinin takıntılar yani bu. Tabii ki Sierra Madre'nin çeşitli zenginlikleri var ve bayağı da bir teknolojik koz içeriyor. Şey içeriyor Ama diğer yandan zenginliklere sahip bir sürü bir yer var. Fallout evreninde yüksek teknolojiler sahip bir sürü yer var. Ya bunlar bir ülkeyi doğurup yok edebilir mi? Yani çeşitli güçler arasında çatışma çıkarabilir ve bu çatışmalar tabii ki bir şeyi yok edebilir, bir gücü yok edebilir veya bir gücü doğurabilir. Ama bu herhangi bir şey için söylenebilir. Yani o kadar da aslında dramatik, o kadar da Um, kader değiştiren bir durum değil bu. Sıradan bir şey. Fallout evreninin sıradanlıklarından birisi. Muhave e, chapter hakkındaki düşüncelerim ise çok izolalar, çok ayrıklar, dünyaya kendilerine kapatmış haldeler. O yüzden e, yok olmaya mahkumlar. Gerçekten de öyle. Afganistan'daki siyasi gelişmeler hakkında ne düşünüyorsun? Ve Türkiye olarak Afganistan'da bulunmak doğru mu? Yani yine çok siyasete girmeyeceğim. Ama Af Afganistan'ın gelişmeleri azıcık tedirgin edici bir üzücü. Olmak istemiyorum. Ee, Türkiye olarak Afganistan'da bulunmak doğru mu? Ya Herhangi birisi olarak şu an Afganistan'da bulunmak doğru değil. Çünkü zamanında yapılması gereken şeyler ve yapılmaması gereken şeyler olmamışlar. Yapılması gereken şeyler yapılmamış ve yapılmaması gereken şeyler yapılmış. O yüzden... Herhangi birinin artık orada bir şeyler yapması çok doğru değil. İş i̇yice kullanmış durumda. Benim yorumumda herhalde, benim de yorumumun da herhalde burada bitmesi gerekiyor. Şu video içinde bu duruma çok yorumda bulmak doğru olmaz. Çaydan başka yorum alamayacağız. Çay bitti, baya bitti. Abi ben kendi hikayelerimi oluşturmaya çalışıyorum. Fikirlerim var ancak yazıya dökmekte zorlanıyorum. Yazarlık için önerilerin var mı? Ayrıca sınav senen bu yıl ilk senede odaklanmak zor oluyor benim için. Yani um, sınav senen ise ve önceliklerin varsa, yani bölümüne, yerdeki kariyerine falan öncelik veriyorsan, e, tabii ki ona odaklan. Yazıların zorluk çıkarıyorsa arada yaz, küçük dinlenmeler sırasında yaz veya başka bir güne sakla yazlarını böyle kafanda pişsin dursun küçük notlar al böyle aklına geldikçe. Bu güzel bir şey bak küçük notlar almak güzel oluyor. Ee, önerim bu net net bir şekilde önerim bu. Bir yazı ile uğraşıyorsanız kurgu ile ve dünya ile falan herhangi bir şey için uğraşıyorsanız. Bir defteriniz olsun ve o deftere sürekli notlar alın sürekli notlar alın dediğim. Aklınıza bir şeyler geldikçe hani illa ki oturup böyle 2 saat 3 saat boyunca boş deftere bakmanıza gerek yok. Aklınıza geldikçe bir şeyler yazarsanız ki göreceksiniz zaten. Onlar kendi kendine yazıyor olacak artık. Sonra notlar kendi kendine birikmeye başlayacak. Ee, yazarlık için önerilerim var. Şöyle. Eğer okay, ben yazar olacağım diyorsanız yazacaksınız. Her gün oturacaksınız. Eşekler gibi yazacaksınız. Her gün bir sayfa yazmak istersiniz. 500 kelime yazarsınız. Her gün 1000 kelime yazarsınız. Fark etmez. Sizin şeyinize göre değişir. Yani sizin temponuza göre değişir. Ee, ben sanırım yine tatilden dönümden beri çok yazmadım. 500 kelimeyle yazmaya başlayacağım yani devam edeceğim. Ondan sonra e, yükseliriz yani şey yaparız. Nereye gideceksek oraya gideriz. Ama böyle. Ee, önerilerim bunlar. Tabi de bu onlar üzerine söylenecek çok fazla şey var da. Hatta böyle bir yaptığım geniş bir planlı var. Eğer olursa bir yazarlık üzerine bir video serisi yapacak olursam bu kanalda veya başka bir kanalda. bunları paylaşacağım zaten sizlerle. Artık sorulardan sonra bir şey bir şeyim olmadığı için dümdüz okuyacağım. Güneş sisteminde dünya dışında yaşam olduğunu düşünüyor musun? Mümkün ama muhtemelen yok. Yani şöyle bir yıldız sistemi içinde hayat olan bir yer var. Orası da biz zaten. Ee, biz de hala hazırla bir yerde yer alıyoruz. Yani o yıldız sisteminde yaşam olma ihtimali kutasını biz dolduruyoruz. Başka bir yerde var mı? Mümkün. Çok çok olası bir şey değil. Ee, ama mümkün. İnkar edilecek bir olasılık da değil. Böyle. En çok hangi şehri gezmek istersin? Vice City, Los Santos, Las Venturas, Libertist City. San Fierro ya. San Fierro ya bayılıyorum. San Fierro çok güzel bir şehir. Böyle sanat kokan bir şehir. şey kokan bir şehir. Bayılıyorum böyle. Ya gerçekten oyundana gezerken şey oluyorum. ama burası da çok güzel. Şurası da çok güzel. Bunun da farkındalar. O yüzden öyle her tarafı fotoğraf çekme şeyi koymuşlar. Yani fotoğraf çekme e, küçük quest'i yani veya mini gemi bu yüzden o şehirde. Güzel bir şehir. Ahbap bana kitap okuma teşvi ver. Ya ben size şey diyemem. Kitap okuyorsanız hayattan bir eksiğiniz var. Diğer insanlardan bir eksiğiniz var diyemem. Yok çünkü. Böyle bir eksiğiniz yok. Şunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Kitap okuyan insanlar çok daha ileride. Sizden çok daha ileride. Kitap okumayanları diyorum bu arada. Bunu şu şekilde de söyleyebilirim. Oyun oynamayan. Hiç oyun oynamamış. Oyunda oynamayacak çünkü. Ay oyun bu. Bu ne, ne? falan. Diyen insanlar da insanların da bir eksiği yok. Ama onlar da e, oyun oynayanlar yani oyun oynayan insanlar da onların çok ilerisinde çünkü bambaşka bir şey deneyimliyorlar. Kitap okumak da böyle bir şey. Bambaşka bir şey deneyimliyorlar. Bir eksiğiniz yok. Ama okuyanların deneyimlerinde bir fazlası oluyor. Yani ne yapabilirsiniz? Okumak istiyorum ama bir türlü okumuyorum. Çünkü şey geliyor falan. Kitabı alırsın, dışarı çıkarsın, bir kafeye oturursun. Yani o kitap okuma olayı bunu bir etkinlik haline getirirseniz, bir aktivite haline getirirseniz okuyorsunuz. Ben de çantama, küçük çantama atıyorum kitabı, dışarı çıkıyorum. Birisiyle buluşmuyorsam okuyorum. Çok büyük bir bugün de öyle yapacağım. Böyle birkaç saati de öyle yapacağım. Güneş biraz sonra bu tarafa gelecek. Burada bir şey yapamayacağım da gideceğim. ve de okuyacağım. Çocukken nasıl bir öğrenciydin? Çocukken nasıl bir öğrenciydim? Çocukken ee... nasıl bir öğrenciydim? Hep on üzerinden onu hedefleyen bir öğrenciydim, 10.00 hedefleyen bir öğrenciydim. Ama bu birazcık da ne yazık ki azıcık e, proje olarak yetiştirilmemden doğdu. Gerek aile gerek öğretmenler tarafından iyi bir şey değil. Hiçbir çocuk, hiçbir çocuğun proje olarak geliştirilmemesi gerekiyor. E, bu benim tabii takıntı haline geldi yani daha sonra benim e, bende bir takıntı da yarattı. Wow her şeyden 10 alamıyorsam her şeyden 10 almam gerekiyorsa o zaman bütün karaları da doldurmalıyım falan gibi. Anlınız mı? Veya bir oyunu da %100 bitirmeliyim gibi saçma sapan takıntılar haline geldi. Yani böyle bir öğrenciydim. Giden lisede azıcık azıcık o bozuldu, şu oldu. Üniversitede zaten biraz daha artık serbest, biraz daha artık kendimin farkına vardım, çevirimin farkına vardım. Böyle proje olaylarının çok da yürümeyeceğini Anlıyorsunuz zaten 1.6. Öyle bir öğrenciydim. Sence bu ülkede yazılım mühendisliği mi okumak daha mantıklı yoksa bilgisayar mühendisliği mi? Ya şöyle ben bilgisayar mühendisliği okuyordum ve bilgisayar mühendisliği, bilgisayar mühendisliğindeki dersler öyle bir tasarlanmış ki sizden, mesela şu an yazılım mühendisliği okuduğunuz uygulama yapıyorsunuz ya, uygulama yapabiliyorsunuz, yazılım çıkarabiliyorsunuz falan. Tabii yazılım şirketlerinde de çalışabiliyorsunuz. Ee, ve işte herhangi bir oyun bölümü bir şey okuduğunuz zaman bir oyun çıkarabiliyorsunuz ya piyasaya bilgisayar mühendisi okuduğunuz zaman dersler öyle bir şekilde tasarlanmış ki sizden dışarıya bilgisayar çıkarmanızı bekliyorlar donanımıyla yazılımıyla işletim sistemiyle sıfırdan bir bilgisayar yapmanızı bekliyorlar gibi bir şey var e mürettebat değil mürekkep değil neyse bir ders planı var bana bu biraz saçma geliyor Hani artık 2000'lerin başıyla birlikte biraz daha özelleşmesi gereken, özelleşme dediğim artık belli bir konuların üzerine uzmanlaşabilmesi gereken. Ama uzmanlık derken yüksek, yüksek lisansı kastetmiyorum. Yani bölüm bazında, lisans bölümün bazında biraz daha özel konulara e, odaklanması gereken e, bir bölümmüş gibi geliyor. Sanki bilgisayar mühendisliği bölümü... Bölüm değil de artık bir fakülte olmalıymış gibi geliyor. Onun kendi içinde farklı bölümler olmalıymış gibi geliyor. Ki son zamanlarda yine böyle küçük küçük bölümler çıkmaya başladık ki güzel bir şey. Ama yani benim düşüncem böyle. Bilgisayar mühendisliği biraz fazla genel kalıyor. Ben çıkıp yani Microsoft veya ne bileyim yani yeni bir PlayStation çıkarmayacağım ben orada ya yeni bir işirim sistemi kurmayacağım. Kuramayacak insanlar yok demiyorum. Benim okuduğum bölümün içinde de bence kesinlikle bunu yapabilecek insan sayısı var. Çok ciddi insan sayısı var. Ama o bölümün içindeki herkes bunu yapmaz. Bir az çok ıı, öykü yazım atölyelerinde de söylediğim bir şeydi bu. Yani ıı, işte öykü yazımın belli teknikleri var. Bilgisayar mühendisliğinin de belli bir yolu mı var. Bunlar olmadan bir şeyler yapabilirsiniz. Kendi kozlarınızı oynayabilirsiniz. Ama işte bunu yapan kimdir? İşte Quentin Tarantino'dur. Veya işte örnek olarak. Veya başka bir yönetmen işte belki zamanlar çok değersizleşecek bir ama belki işte Deniz bilmem neyi var ya Dio'nun yönetmeni. Arrival ve Blade Runner'ı da yönetmişti. Ya odur. Ya anladınız mı? Böyle bir Yetenekli yönetmenler olur. Ha, o 20 kişinin arasında bu yönetmen çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Herkes 20 kişide 20'si mi yönetmen olur? Hayır. Bilgisayar de böyle yani. 100 kişilik bölümünden kendi bilgisayar markasını çıkarabilecek insan olur mu? Tabii ki olur. Tabii ki. Ama 100 kişide 100'ü bunu yapmayacak yani. 90'ı bambaşka şeyler yapar. 95'i bambaşka şeyler yapar. Bilmiyorum. Öyle. <gülüyor> Biraz öyle düşünüyorum yani yazılım mühendisliğimi okumak daha yoksa bilgisayar mühendisliğim dersen herhalde yazılım mühendisliğimi derim çünkü bilgisayar mühendisliğimi okuduktan sonra yine üzerine gitmen gerekiyor e, okuyup yine bir uzmanlık alanının olması gerekiyor senin de bir şeyler yapman gerekiyor yani baya bir şey yapman gerekiyor üstüne bilmiyorum sen ne yapmayı istiyorsun Ha bilgisayar mühendisliğini doğru düzgün okursan ve üzerine ben bunun üzerine eklerim ben uzmanlaşırım benim odaklanacağım yerler de olur diyorsan ve bu çalışmaları yapacaksan e tabi canım onu oku yani daha iyi de bir temelin olur o zaman. Benim böyle bir şeyim var. Sen KKTC'de mi oturuyordun? Ben KKTC'de oturuyor yani KKTC'de mem memleketim orası. Ee, sonra üniversite için buraya taşındım artık en son tatille birlikte de oraya tatile gittim ve eşyalarımı buraya getirdim ve komple buraya taşınmış oldum olduğu gibi. Yani orada getirecek bir şeyim kalmadı. Neden 146? Yani aslında 146 değildi o. Ee, 1.46 şeyiydi, versiyonuydu. Güncelleme gelmişti. Ee, ne yazık ki geliştiriciler 1.46 sürümünden beri herhangi bir güncelleme getirmedikleri gibi e, güncellemenin kendisindeki bir hatadan dolayı da noktaları yazmıyorlar. O yüzden 146 gibi de oluyor. Yani aslında Serdar Version 1.46 olması lazım. Olmuyor. Yazık Altı patlar mı, pistol mü? Pistollerin tabanca. Şöyle ben altı patlarları çok seviyorum. Ama e, pistol sanırım yabancı dildeki kendi anlamı içinde bir tabanca oluyor. Ama bizdeki tabanca bambaşka bir şey. Şöyle bizdeki tabanca altı patlarları da kapsıyor. Hoş. Altı patlarları kapsıyor mu, onu bilmiyorum. Neyse çok önemli değil. Eee Buradaki önemli olay bizdeki tabanca ismi. Ee, dur bakalım yanlış mı hatırlıyorum. Of bardağı deviriyordum. Şeyde de çarptım. Ee, mikrofonu çarptım. Dur bakalım doğru yapacak mıyız? Aynen. Tabanca. Tabancanın kökü sokaktan mı, vuruştan mı, darbeden mi falan geliyormuş. Yani taban. Taban öyle bir anlamı varmış ve ben şey oldum, okey, wow! Tabanca tokatçı anlamına mı geliyor? Tokatçı çok güzel lan, çok tokat atıyorsun yani tabanca, ...tabancayla birlikte tokat atmış oluyorsun, müthiş bir şey. Aynı kelime olarak müthiş bir şey, Aksiyonu kendisi çok kötü de... Yani ...dil açısından çok hoşuma giden bir şey oldu bu. O yüzden genel olarak tabanca ismini hoşuma, hoşuma gitti sanırım, onu bir benimseyeceğim. Çünkü altı patlar ismi çok saçma, hani... ...uzun, altı patlar. Altı patların alt patlar olmasına gerek yok. Onun İngilizce ismi Revolver. Yani six Shooter'da deniyor, deniyor ama... Revolver. O da dönen... E, ...şarjöründen geliyor. O dönen şarjörün illaki altı vermeye sahip olmasına gerek yok. Beş vermeye sahip olan da var. Yediye, 8'e sahip olan da var. İki, üçe, i̇kiye, üçe sahip olan yok da işte. Üçe, dörde sahip olan da var. Yani o yüzden alt patlar azıcık... ...saçma geliyor. Keşke döner patlar falan... ...gibi bir ismi olsa böyle... Dönenge falan böyle bir şey olsa ilginç olurdu. Ama ikisi arasında seçecek olursak yine altı patlar tabii ki. Biliyorsunuz benim takıntılarımı, çeşitlerimi. Hayatımız sadece simülasyon mu abi? Hayatımız sadece simülasyon olabilir ya. Bu okey. Ben okeyim buna. Ha? Hayatım benim hayatım abi sonuçta yine. Yani simülasyon olsa da olmasa da ben yaşamaya devam edeceğim. Ha, olursa ne olur? İlginç olur. Bu hayatının simülasyon olması demek. Altında yatan bir altyapı da var demek. Bir önünde arkasında çeşitli kapılar da var demek. Um, ama yani çok daha önemli değil. Zayıflamak için ne yaptın? Zayıflama süreci zor muydu? Ben tatilde kilo alarak geldim bu arada. Onu söylemek istiyorum. Şu an baştan bir zayıflama sürecine girdim. Zayıflamak için ne yaptım? Kendime bir besleme düzeni kurdum. Yani işte sabah kahvaltını yapacağım. Öğle yemeğini yiyeceğim. Akşam yemeğini yiyeceğim. Ve diyeceğim ki iki tane de e, ekstra hakkım var. Kelime saklayacağım. Ekstra tatlı olur. Meyve olur. Bir atıştırma olur. Bir şey olur. Böyle bir beslenme belirledim. Bunun üzerine de e, küçük küçük spoiler yaptım. Ben zaten her yeri yürümeyi çok severim. Yarı yürüyerek gidebiliyorsam büyük ihtimalle yürürüm. Metro kullanmaktansa, otobüs kullanmaktansa. Ee, o yüzden sporumda yapıyor oluyorum en yani az çok sabahlarda küçük küçük sporlar yapıyorum. Bu şekilde şey yaptım ama bu hemen zayıflamadım tabii. Yani çok uzun bir süreç boyunca zayıfladım. Yani şu an Eylül'deyiz 2020'nin herhalde başından itibaren falan Veya belki. Şubattan, Şubat-Mart gibi falan başlamış olduğum bir süreç hala da devam ediyor. Yani o beslemin üzerine devam ediyorum. Ya arkadaşlar falan tururken bir şey yiyeceksek saate ön bakıyorum. İşte diyorum ki ben yok ben önceki öğünümü 5 saat önce yedim. Ha çok da abartmıyorum yani. Bir şey de çıkarmıyorum. 11'de 12'de 1'de de bir şey yemeye çalışmıyorum. Çok özel bir durum değilse. Çok böyle keyifli bir durum değilse. Ama o zaman şeyde şeye dikkat ediyorum yani. Ekstra bir şey olmamasına dikkat ediyorum. Dediğim gibi 3 öğün iki tane de ekstra. Bunların dışında bir şey yemiyorum. Metro serisinin yeni kitabı çıkar mı sence? Ee... Çıkabilir. Spoiler vermeden nasıl cevap vereceğim onu anlamaya çalışıyorum. Ama çıkabilir ya. Güzel bir kitap. Metro serisini ta tavsiye ederim. 2033 süper kitap. 2030 okuyun. 2035 de süper kitap. 2034 okumanıza gerek yok. Zaten o kadar kötü bir kitap ki. 2035'teki bazı karakterler... 2034 olmamış gibi davranıyor. Hiç yokmuş gibi davranıyor. O da ilginç bir durum. Bence 2033 ve 2035'i okuyun. 2034'ünde özetini okuyun. İncelemesini falan şey yapın. Özetini okuyun. Bu şekilde bir şeyler görebilirsiniz. Ve evet. Değerli dostlarım. Değerli apaplarım. Değerli arkadaşlarım. Iı, 6 ayının daha sonuna geldik. Azıcık uzun bir altı ayıydı. Ee, çok teşekkürler sorularınız için. Beğenileriniz için. Yorumlarınız için. Iı, gerçekten ilginiz. Gösterdiğiniz ilgi muazzam. Bu sefer gerçekten çok soru geldi. Ee, sonraki altı çayında cevaplamamı istediğiniz soruları bu videonun altında belirtin ki ben de yine e, sonraki video için bu videoya dönüp e, yorumlardaki soruları cevaplayayım. Yine bir kez daha söylüyorum. Ee, videolar hakkında, videolarda çekeceğim oyunlar hakkında, yayınlar hakkında, kanal hakkında gelen sorulara... Ee, sorulardan ziyade diğer sorulara cevap vermeye çalışacağım. Ha, diğer sorular e, arasında yine belki kanal hakkındaki bir soru ilginç çıkabilir. Daha önce hiç cevaplamadığım bir şey çıkabilir. Belki onu da araya sokarım. Ama yani önceliğim daha böyle bir diyalog ortamı, daha bir çık bir sohbet, muhabbet yaratacak ee, sorular, kurumlar. Böyle yine baştan çok teşekkür ederim her şey için. Eee um... Açıklamalarda e, yaptığımız korku oyunu hakkında Ecosm Insanity hakkında arkadaşlarla birlikte yaptığımız korku oyunu hakkında takım linkler bulabilirsiniz. E, korku hikayelerimin ya da bilim korku hikayelerimin olduğu e, blogumu bulabilirsiniz. E, Discord sunucumuz orada. Birbirinizle muhabbet edebilirsiniz, şey yapabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Instagram ve Twitter'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Oradan da farklı farklı içerikler paylaşıyorum. Benim gibi bir filmin incelemesi veya bir tatil bir şey böyle günlük hayata dair şeyler geldi. Instagram'da paylaşıyorum. Twitter'da daha çok diğer platformlarda da dile getirmediğim düşüncelerimi, fikirlerimi, duygularımı paylaşıyorum. Öyle yani. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız değil. He. Bye bye.